Bugün 7 Nisan 2023 Cuma, Venüs günündeyiz. Terazi burcundaki ay sabah erken saatlerde boşlukta ilerleyecek. Güne kararsız ve belirsiz enerjilerle başlayabiliriz. Keyif ve konfora yönelişler tembellik eğilimi de verebilir ay 9-29'dan itibaren akrep burcunda ilerlemeye başlayacak bu geçişle birlikte ay kova burcundaki plütonla dik açı yapacak sabah saatlerinde ruh halimiz daha tutkulu ve hırslı olurken spütüel kavramları da ilgimiz artabilir ilişkilerde cinsellik finansal paylaşımlar kredi sigorta vergi nafaka miras gibi kavramlar öne çıkabilir Öğleden sonraki saatlerde ay balık burcundaki satürne üçgen görünüm yapacak Duygusal güven aradığımız bu saatlerde bize destek olacak aile büyükleri ve otorite figürlerine de yönelebiliriz. Daha sabırlı ve sağduyulu olgun davranmamız mümkün. Bilgi ve tecrübelerimizden yararlanma fırsatları da bulabiliriz. Akşam saatlerinde ay düğümler ekseni ile birleşip Mars ve Venüs'te güçlü açılar yapacak Sezgilerimiz güçlenirken ruhsal derinleşmeler ve tefekkür de yapabiliriz Geçmişin ve anılarımızın üzerimizdeki etkisi artabilir İlişkilerimizden daha fazla sevgi güven empati anlayış bekleyebiliriz Siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun